Başını alırsın sen Konuşmayı bilsen Dediğimi anlarsın Adımı bilirsen Ne yüzünü asarsın sen Oyunu verirsen Bizi bulamazsın Biz buraya nasıl geldik Biz onu hiç hak etmedik Çünkü o bir diktatör